E, ekonomide ciddi bir değişim yaşandı, hayatımızda ciddi bir değişim yaşandı ve bu değişim içinde en çok ilerleyen, en çok dikkat çeken belki de alan yazılım. E, Dia yazılım CEO'su Suha onay konumuz. Suha abi hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi yazılım konusu e, hani her dönemde önemliydi ama işte pandemi nedeniyle Değişen bir ekosistem var. Ve bu ekosistem içinde de artık her şirket için yazılım çok çok önemli. Hem hem işlerini geliştirmek anlamında hem de kendi içlerinde de yazılımcıya ihtiyaç duyar hale geldi her şirket. Belki daha önce konuşulmuyordu. Öncelikle nasıl oldu da bu kadar hızlı bir ilerleme oldu ve Türkiye bu anlamda Nasıl oldu da bu kadar hızlı yol alabildi yazılım alanında? Dijitalleşme herkes için çok önemli aslında. Eğer COBİ'lerin, işletmelerin dijitalleşmesi mümkün olmasaydı müşterilerine ulaşamayacaklardı. Önce müşteriler dijitalleştiler. Sizin kullandığınız cep telefonunuzda kullandığınız veya laptoplarınızda kullandığınız tüm yazılımlar aslında dijitalleşmenin bir adımı. Bu yazılımı üreten şirketler veya bu yazılımlar vasıtasıyla size ulaşacak olan COBİ'ler de dijitalleşmeye adım atmak zorunda kaldılar. Çünkü pandemi ile tüm dünya çok hızlı bir şekilde değişti. Bir arkadaşımın sözü var bir anda 2025 yılına atlamış gibi olduk. Tüm sektör çok hızlı bir şekilde gelişti ve COBİ'ler de buna ayak uydurmak üzere birçok yatırımlarını farklı noktalara adamak zorunda kaldılar. Aslında burada COBİ'lerin ne tarz bir yatırım yaptıklarını da analiz etmek gerekiyor. Onların Tabii. bu dönemde e, hem MTA artışları hem çip e, krizi, farklı noktalarda dijitalleşmenin önünde biraz tıkamaya başlayan noktalardan biri. Sıkıntı var ama bunu da e, yine teknoloji ile aşacak noktada çalışmalar hep yapılıyor. Peki şunu soracağım, şimdi COBİ'ler tarafına geleceğiz ama e... Tamam, ciddi pandemiyle ciddi, birlikte ciddi bir ihtiyaç var yazılıma ve bu sektöre. Ee, peki Türkiye, yazılım anlamında e, bu ihtiyacıda karşılar hale geldi ve, ve bakıyoruz, orayı da konuşacağız. Ee, i̇hracat yapar hale geldi. O noktaya nasıl geldi? Yani yazılımcı sayısı anlamında, yazılım anlamında, e, bu eğitim anlamında nasıl bu noktaya gelebildi? Nasıl bu ihtiyacı karşılayabildi bu kısa sürede? aslında bizim ülkemiz teknolojiye çok meraklı bir ülke. Gençlerimiz çok meraklı. Onun e, görüntülerini de oyun sektörüyle çok güzel gördük aslında. Yazılım sadece bir, tek bir sektör olarak değerlendirmemeli. Kendi içinde alt sektörleri var. Oyun olabilir, bizim içinde bulunduğumuz muhasebe stok yönetim yazılımları, e-dönüşüm yazılımları gibi birçok sektör var. Ama bu sektörler tabii ticari yazılımların, e, kobilerin bunlara ulaşabilmesi için gerçekten... Yüksek maliyetlere girmesi gerekebiliyor. Ee, siz bireysel olarak kendi kullandığınız yazılımlarda e, teknolojik olarak dijitalleşmiş olabilirsiniz ama COBİ'ler biraz daha geriden gidiyor ne yazık ki. Şöyle bir örnek vereyim. Bir COBİ'nin dijitalleşebilmesi için kendi e, içinde süreçlerin yazılımlar üzerinden takip edebilmesi için e, halen e, bulut teknolojisini kullanmadan lokal yazılımlarla ilerleyen bir sektörden bahsediyoruz aslında. E, buranın en azından bulut teknolojisini kullanarak maliyetlerini düşürebilmesi gerekiyor. Ne demek istiyorum? Bir e, kobi düşündüğümüzde Mağazaları olabilir, depoları olabilir, sahada satış elemanları olabilir. Bunları yönetebilmek için bir yazılım kullanacak. Ama o yazılımı çalıştırabilmek için bir donanıma ihtiyacı var. Bu donanımları satın alıyorlar, serverlar. Bu serverlar hep yurt dışından gelen ne yazık ki teknolojik olarak dışa bağımlı olduğumuz için. Bu konuda dışarıdan geliyor. Bu bir dolar maliyeti anlamına geliyor bir kobiye. Bu serverın içindeki diskler, ramler, tüm teknolojik parçalar da Yurt dışı kaynaklı, hep dolar maliyeti, e, diskler, verileri yedekleme diskleri veya güvenlik yazılımları, verileri korumak için bu kobi, e, verilerini korumak için virüs yazılımları kullanmak zorunda. Eğer çok şubeli bir işletmeyse, şubelerini de korumak zorunda, oradan gelen veri akışını güvenliğe sağlamak zorunda. E, KVKK var, müşteri verisini korumak zorunda. Gerçekten önemli noktalar bunlar ve Kobi'lerde büyük cezalarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Şimdi bu. Maliyetleri nasıl bertaraf edebiliriz diye düşündüğümüzde bizim adım attığımız nokta aslında bulut teknolojisi ortaya çıkıyor. Bu donanımları bir her bir kobi'nin ayrı ayrı almak yerine bu donanımlarda kullanılan yazılımları niye stok depo yazılımını veya muhasebe yönetim yazılımını, üretim yazılımını lokalde kullanıyoruz? Bulut teknolojisiyle online kullanamıyoruz. Bireysler aslında... Bir bilgisayarda hemen browser'a girerek e, istedikleri yazılımı kullanabiliyorlar, cep telefonunda belli uygulamalar, ama bu uygulamaların hep verileri online'da bulut teknolojisiyle bulutta duruyor. Nerede durduğunu bilmiyoruz, hangi serverda, hangi ülkede, nerede durduğunu bilmiyoruz e, ama bu hizmet veriliyor. Kobiler de maliyetlerini düşürebilmek anlamında en azından donanım, bu donanımın üzerinde satılan e, işletim sistemleri bile aslında e, döviz maliyetli. Bunları da azaltabilmek anlamında bulut teknolojisi üzerinden hizmet veren yazılımlar kullanırlarsa aslında maliyetleri çok daha aşağıya çekebiliyorlar. Şöyle bir örnek vereyim. Biz binlerce firmaya hizmet veren bir firmayız. Bulut teknolojisiyle bu firmalara hizmet vermeseydik bu firmaların her biri birer server yatırımı yapacaklardı. Bu server yatırımı da Kobi'nin büyüklüğüne göre değişebiliyor. 3 ila 5 bin dolardan 15 bin dolara kadar yatırım yapması gerekiyor. Ve bir aslında bir demir yığını olarak düşünebilirsiniz. Biz bu yatırımları zaten merkezi olarak e, biz yapıyoruz. Ve bunları paylaşım ekosistemiyle Türkiye'deki Kobi'lere, ticari işletmelere kullandırıyoruz. Bu çok büyük maliyet avantajı sağlıyor. Sırf donanım yatırımı anlamında eğer 100 bin kobi bunu kullandığında, bu serverları kullandığında yıllık 300 milyon dolarlık, minimum 300 milyon dolarlık bir donanım ithalatını engelliyoruz. Aynı zamanda bu donanımlar biraz önce anlattınız, enerji krizi e, dediniz. Enerjiyle çalışıyor, elektrikle çalışıyor. Elektrik noktasında da ne yazık ki e, dışarıya bağımlıyız e, ve ülke ekonomisine de her yıl bir serverın maliyeti 2500-3000 TL'lik bir elektrik maliyeti oluyor. Eğer 100.000 kobi bu elektrik, elektriği tüketen server kullanmasa ülke ekonomisine 250-300 milyon TL'lik elektrik maliyeti olarak da dönüş sağlayacak aslında. Teknoloji hayatımıza sadece bu kolaylıkları değil maliyet avantajını da getiriyor. Dolayısıyla hem şirketler için bir maliyet öyle bir yatırım. Ee, evet. Bir de tabii bunun bakımı, geliştirilmesi e, sürekli… Tabii bitmiyor. Dediğiniz gibi bitmiyor. Her geçen gün devam ediyor sürekli. Hı -hı. Belki yenilenmesi öyle değil mi? Sonrasında. Evet evet. Yani bir e, endüstriyel bir serverın 5 yılda mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Bakım ihtiyacı oluyor. Dışarıdan destek alıyorsunuz. Bu her türlü bir işletmeye, bir maliyet olarak ortaya çıkıyor. Ee, bir de tabii e, burada güvenlik de herhalde çok önemli. Kesinlikle şimdi işletmenin bu verileri koruması çok önemli. Eğer alanda uzman mühendisler istihdam edemiyorsa veya yazılımlara yine paralar veremiyorsa kendini güvenli bir şekilde kontrol ettiremiyorsa bu veriler hem kendi verileri, şirket verileri, gizli veriler aslında bunlar hmm. hem hizmet verdiği müşterilerin tedarikçilerin verileri açık hale gelebiliyor. Bu anlamda birçok kobi de. Ne yazık ki verileri hacklenerek şifreleniyor ve binlerce dolar yine bu hackerlara işte Çin üzerinden, Rusya üzerinden paralar ödemek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla aslında hani yeni dünyada artık en değerli şey veri ve, ve herkes açıkçası bu verilere ulaşmak istiyor. Zaman zaman görüyoruz çok büyük şirketlerin servurlarına giriliyor, veriler çalınabiliyor. Aynı, büyük büyük aynen. bir yani bu büyük, büyük bir mücadele var. Büyük işletmelerin bile güvenlik konusunda mutlaka zaafiyetleri oluyor. Ama küçük bir işletme bir hedef olduğunda bir hacker %99 oranında hackleyebiliyorsa büyük bir sistemi e, her sistem hacklenebilir mutlaka. Ya yani büyük ha. çok büyük uluslararası ha. firmalardan da duyabiliyoruz. Ama 10 hacker'dan bir tanesi veya 100 hacker'dan belki bir tanesi %1 oranında hackleyebilir. Gerçekten çok da zorlaştırıyoruz. Bu anlamda birçok sertifika programı var bizim tarz firmaların denetlendiği, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da denetlediği bazı noktalar var. Biz bunların her biriyle denetlenip üyelerimizin verilerini korumaya çalışıyoruz. Dolayısıyla evet. burada yani bir COBİ böyle bir harcama yaptığında ciddi bir yatırım maliyet. 2 bunun devamlılığı bir maliyet. Üç, veri güvenliği konusu söz konusu. Birçok aslında uğraşması gereken ve üzerinde çalışması gereken ve profesyonellerin çalışması gereken bir durumdan bahsediyoruz. Bu anlamda evet. sizler gibi firmalar ne gibi çözümler sunuyor KOBİ'lere? Şimdi şöyle biz bulut teknolojisiyle hizmet veren bir firma olduğumuz için öncelikle bir KOBİ biraz önce anlattığım mağazaları olan deposu olan firmayı lokalindeki bu donanım yatırımlarından kurtarıyoruz. Yazılım kurma meşakiyetinden kurtarıyoruz. Bizim Mühendislerimiz tarafından kurulmuş bulut teknolojisindeki yazılımı kullanmaya başlıyorlar. Hem verilerini güvenle koruyorlar hem donanım yatırımı yapmamış oluyorlar. Yıllar boyunca işte elektrik maliyetleri, diskin bozulma sorunları, erişememe sorunları gibi sorunlarla uğraşmıyorlar. Birçok avantaj sağlıyoruz aslında. Uh -huh. Aynı zamanda bu tarz lokal yazılımlar işte çağımız artık internet çağı diyoruz, eticaret çağı diyoruz. Herkes sahaya iniyor. Lokaldeki yazılımların e-ticaret işte e entegrasyonunu olsun, e-dönüşümle, e-fatura, e-arşiv e devletimiz desteğiyle tüm kobilerin e bu e regulasyona uyuması gerekiyor. Bu noktada da adım atabiliyorlar. Lokaldeki yazılımlardansa Bulut'ta istedikleri yerlerden, tüm şubelerinden, isterlerse sahadaki personellerinden e bu yazılımlara erişebiliyorlar. Şimdi diğer taraftan yazılım anlamında Türkiye'de ee, çok umut verici, gurur verici e, haberler her gün e, bir yenisi ekleniyor. E, bunlara en son bugün e, haberi geldi. E, Amerikalı oyun grubu ve bu oyun grubu da Nasdaq'ta işlem görüyor. Dünyanın lider mobil oyun grupları arasında sıralanıyor. Zenga. E, evet. Türkiye'den yine e, bir e, satın alma yapmış. E, ve e, işte Türk yazılımcıların ürettiği Zero sum e, hisselerini alıyor. Bu gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? E, nasıl e, böyle bir iklim oluştu da e, bu şekilde ilerlemeler kaydediliyor? Eskiden biz hep böyle şey düşünürdük. İşte Amerika, Çin, Hindistan e, veya işte ne bileyim birkaç ülke üretir. E, Türkiye'den bu tip e, üretim çıkması beklenmezdi ama... Üst üste çıkıyor. Bu da tabi çok mutlu ediyor bizi çünkü katma değerli e, ve sıfır maliyet yani dışarıdan bir şey ithal etmeden ürettiğiniz konular nasıl bu aşamaya Kesinlikle. gelindi ve nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya aslında bunun altyapısında da dijitalleşme yer alıyor. İnsanlar dijitalleştikçe ülkelerin, yerlerin, sınırların önemi kalmıyor. Buradaki bir yazılımcı Amerika'ya da iş yapabiliyor oradan da hizmet de alabiliyor veya ürününü burada geliştirip oraya sunabiliyor. Oyun endüstrisi de Türkiye'de gerçekten yazılımın alt sektörlerinden biri. Gerçekten çok gelişti, çok büyük noktalar kat etti. Bizim Arge birimimiz Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Teknokent'te yıllar önce Teknokent'te Atom adlı bir birim kuruldu. Atom sadece oyun geliştiricilere hizmet vermek üzere ayrı bir alanda tahsis edildi ve düşük maliyetlerle işte grafikçilerin, oyun tasarlayıcıların, senaristlerin, yazılımcıların çalışabileceği bir ortam sundular. Evet. Gerçekten mehmetleri de yavaş yavaş alınıyor. Bu Zynga'nın ZeroSum'u satın almadan önce aslında milyarlarca doları Türkiye'ye yatırdı aslında Zynga. Dünyanın en büyük oyun firmalarından biri. Daha önceden 250 milyon dolara Gram Games'i satın almıştı. 168 milyon dolara Rollik Games'i satın aldı. En büyük satın alması da 1.8 milyar dolara Peak Games satın almasıydı. Ki Peak Games Türkiye'nin de ilk unicornuydu. Yani ilk milyar dolarlık girişimlerinden biriydi. Bu tabii ilk insanlara, yazılımcılara şey veren Haberler, konular. Haberler, gelişmeler. Bunlar oldukça... Diğer yazılımcılar da o sektöre iş yapmaya çalışıyor. Bir ekosistem oluşuyor. Peki. Nasıl bir yerde bir işte ayakkabıcı geldiğinde yanına bir ayakkabıcı daha gelir, bir ayakkabıcı daha gelir. orası ayakkabıcılar çarşısına dönüşmeye başlayabilir. Bunun gibi oyun sektörü de bir ekosistem oluştuktan sonra gerçekten çığ gibi büyüyor. Biz oturduğu yerden de yazılımcılar olarak çalışabilen, dünyanın her yerine hizmet verebilen bir sektörüz aslında. Oyun sektörüyle de bunu çok başarılı bir şekilde yaptık tabi sadece Kesinlikle. oyun değil yazılımcıların bu ihracatında çok önce aslında Udemy adlı daha yeni Nasdaq çıkmış Amerikan borsasına kote olmuş bir şirket kurucularından biri Eren Bali o da ODTÜ mezunu ODTÜ'de çalışmış daha sonradan Türkiye'de girişimini yapamamış çünkü daha 10 yıl önce bunu yapmaya çalışıyor daha işte dünya bu kadar dijitalleşmiş değil mobil bu kadar sektöre girmiş değil ama ama Geldiğimizde Amerika'da San Francisco'da ben Eren ile de tanıştım. Ee, gerçekten çok başarılı bir şekilde e, şirketini yürüttü, büyüttü ve Nasdağ'da 3.7 milyar dolara değerlemeyle kote oldular. Peki. Zamanın dijitalleşmenin ne zaman olduğunu çok büyük önemi var burada. Peki çok teşekkürler. Diye yazılım CEO'su Süha Onay. Teşekkür arası. ederim Serdar Bey. İyi yayınlar. Teşekkürler sağ olun. Şimdi e, bir başka canlı yayın noktasına gideceğiz. Biraz sizi.